Ağır olanlar dinleyin, dinleyin Ey bütün yorgunlar İsa'ya gelin, İsa'ya gelin O rahatta da erdirsin, hafifleyin, hafifleyin eğer yorgunsanız İsa'ya gelin, İsa'ya gelin Kuşak huyludur, ondan öğrenin, ondan öğrenin Alçak gönüllüdür, ondan ders alın, ders alın Eğer bitkinseniz, İsa'ya gelin, İsa'ya gelin Erersiniz Erersiniz Erersiniz Bir vicdana Kavuşursunuz Kavuşursunuz Sayesinde Huzura Varsınız Varsınız Eğer Eyebı Sanasız İsa'ya gelin, İsa'ya gelin. Kervanım. Bu güzel müjdeyi duyduk duyduk Kolaydır vereceği boyunduruk boyunduruk Rahat ve hafif taşıtacağız taşıtacağız eğer bezgin seniz İsa'ya gelin İsa'ya gelin